Şu pandemi döneminde bildiğimiz gibi rutin grip ve zatürre aşılarını önermekteyiz. Özellikle de yaşlı hastalarımıza hani hastaneye tekrar tekrar başvurmamalar adına iki aşıyı da birlikte yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.